Merhaba! Büyük bir deprem sırasında hassas bir sanat eserine ne olur? Burada gösterilen gibi bir mermer heykel örneğin şekli ve hacmi yüzünden deprem sırasında dengesini kaybedecektir. Depremdeki sarsıntıları engelleyecek bir şey olmadığından bu heykelin düşeceği neredeyse kesindir. Onu tabana sabitlemek bile bazen depremde koruma sağlamayabilir. Böyle bir heykeli sabitlemenin en iyi yolu onu hareketli tabandan ayırmaktır. Heykel, üç ayrı çerçeveden oluşmuş bir tabana sabitlenmiştir. İlk iki çerçeve tekerlekler üzerindedir. Böylece herhangi bir sarsıntıyı ve hareketin şiddetini azaltacaktır. Yaylar direnç sağlıyor ve fren görevi görüyor. Hareketli çerçeveleri yavaşlatıyor. Deprem sırasında ayrı çerçeveler ayrı yatay düzlemlerde kayıyor. İzole edici gereç bir objenin hareketini tamamen durdurmaz. Onun yerine depremin etkisini azaltır. Getty Müzesi bu teknolojiyi geliştirdi ve dünya ile paylaşmakta. Sonuç olarak hepimiz sanat eserlerinin tadını çıkarmaya devam edebiliyoruz. Hoşça kalın.